İbrahim Fatih Ekici ile Genç Yorum. Bilim, teknoloji, kültür, sanat, tarih üzerine aradığınız her şey. Her cumartesi saat 21'de Yeni Mesaj TV YouTube kanalında.